Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 2023 Burç Yorumlarına hoş geldiniz. Bu yıl yükselen aslanları çok ciddi anlamda belli imtihanlar bekliyor. Hatta bazen biz bunları videolarımızda açıklarken diyorlar ki hocam çok sert girmiyor musunuz? Vallahi sert giriyoruz ama yapacak bir şey yok. Çünkü hakikaten az as yükselen aslanların bu sene Gittiği bir sınavları var arkadaşlar. Evet sevgili yükselen aslanlar. 2023 yılına güzel bir haberle giriyorsunuz ki o da Satürn'ün baskısından kurtuluyor olmanız. Ama hangi baskısından kurtuluyorsunuz onu size anlatayım. 7. evinizdeki baskısından kurtuluyorsunuz. Ama nereye geliyor o Satürn? Bu sefer 8. eve geliyor. Şimdi umut tacirliği yapıp da sadece 7. evinizden kurtuluyorsunuz demek olmayacak. Çünkü 8. evinize gelmesi başka bir krize sebep oluyor ki asıl sizi burada aşağı doğru çeken mesele işte bu. 7 Mart itibariyle balık burcuna geçecek olan Satürn artık size rahat bir nefes aldıracak. Yani niye göre? Evlilik konularına göre. Uzun zamandır 7. evinizde olması sebebiyle ilişkilerle ilgili bir takım yapılandırmalardan ve sınavlardan geçtiniz. Bazılarınız için bu bir yapılandırma oldu. Bazılarınız için ise çok ciddi bir sınav oldu. Özellikle de şunu söyleyeyim. Sizin 7. evinizden yani Satürn geçerken ki bu yükselen aslanlar için. Özellikle Temmuz aylarında ve Ağustos aylarında. Özellikle bu 29 Ağustos gibi işte 30 Ağustos gibi o civarlara denk gelen davalarınız olduysa ya da işte boşanma ya da buna benzer konularınız geçtiyse arkadaşlar yükselen aslanlarda buralarda geçerken 9 tane gök cismi geri hareketliydi. Ve içinizde bazılarınız gurur, kibir, evhamla hareket ettiyse onlar için gerçekten sıkıntılı süreçler başlıyor. Bununla alakalı danışmanlık almak isterseniz ee, videolar, videolarımızın altında WhatsApp hattımız var astroloji danışmanlığı için kafamız çalabilirsiniz bunun haricinde de astroloji eğitimlerimiz devam ediyor astroloji eğitimlerimizde yer almak ve astroloji ile uğraşmak isterseniz kendi haritanızı okumak isterseniz işte sizler için birer fırsat diyebiliriz ki burada Satürn'ün 8. evden geçiyor olması kendinizi tanımak için gerçek anlamda bir fırsata dönüşebilir Uzun zamandır 7. evinizdeydi e, biliyorsunuz ilişkilerle ilgili bir takım yapılandırmalar yaşadınız. Yapılandırma kibarcası ciddi anlamda problemler yaşadınız. Yapmış olduğunuz seçim her ne oluyorsa buradan dersinizi, ödevinizi almış olmanızı ümit ediyoruz. Eğer almadıysanız konu derinleşerek 8. evinizde bilinçaltınızı oya oya gitmeye devam edecek. Artık Satürn 8. evinize geçiyor önümüzdeki 2,5 yıl boyunca. Bu kez gündeminiz ve sınavlarınız 8. ev konuları olacak. Bu yıl itibariyle ilişkilerle ilgili olarak verdiğiniz kararların neticesinde aşamalı olarak sonuçlar karşınıza çıkmaya başlayacaktır. Bazı aslanlar özgürleşmenin tadını çıkarırken bazıları da iyi ki bu ilişkinin içerisinde kaldım duygusunu deneyimleyecek değerli arkadaşlar. Burada sizin o ilişkinin içinde kalıp kalmamanız, daha çok yaşadığınız süreçle alakalı. Bazılarınız zulme uğrarken bazılarınız kendi kibirinden dolayı bitirdi ilişkisini. Şimdi şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Gurur, kibir evrende yaratıcının kula yakıştırmadığı bir durum. Kur'an'da okursunuz işte Musa firavunun ayağına gider ve orada ona tebliğat yapar. İşte firavuna yapar. Musa aslında bir iyilik melekesidir. Ve siz burada... Gurur kibir yapmadıysanız problem yok ancak gurur kibir yapıp da mevcut durumu bozduysanız o zaman gerçekten ciddi anlamda sınavlar sizi bekliyor olabilir. Ve bunun sadece gurur kibir meselesi de değil başka yönleri de var arkadaşlar ama o sizin kişisel doğum haritanızda gezegen yerleşimlerinize göre de farklılık gösteriyor. Kısaca işin özeti şu kibir kula yakışmayan bir duygu bir olan Allah'tır gurur kibir sadece yaratıcıya yakışır. Birer birer kuluz ve bazen biz kul olduğumuzu unutuyoruz. Şükrü bırakıp şikayete başlıyoruz ve şikayete başladığımız zaman neyi tetiklersek hayatımızda onlar bizim gerçeğimiz olmaya başlıyor. Jüpiter'in 16 Mayıs'a kadar olan Koç burcu geçişi size olumlu etkiler sunuyor. Bu tarihe kadar olan süreçte şans ve fırsatların size bol bol geldiğini görebilirsiniz ve bazıları için bu dönem o kaybettiği ilişkiyi ya da işte geçmişte geçen sene yaşadığı olumsuzluğu düzeltmek için bir fırsat olarak gelebilir. Bu fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Jüpiter geri hareketteyken yani bu seneki işte Temmuz aylarında olsun işte Ağustos aylarında olsun e, bu dönemde mesela Venüs geri hareketteydi, Merkür geri hareketteydi ki ikisi buluştu mesela. O dönemlerde yaptığınız o hatalar var ya, o yanlışlar, o yanlışlar için düzeltme fırsatı olabilir. Burada mesele sizin o kişiye yaptığınız yanlış değil arkadaşlar. Yani sizin ilişkinizdeki mesele, A, o şöyleydi ben haklıydım o haksızdı değil. Siz o ilişki içerisinde gururlanıp kibirlendiğinizde ona karşı değil, yaratıcıya karşı bir saygısızlık etmiş oluyorsunuz. Oradan zılgıtı asıl yediğiniz nokta orası. Eğer siz orada gurur, kibir yapma da meseleyi o kişiyle oturup konuşup aslında meseleyi bir alana bağlayabilirsiniz. Ve bunları bağlayabilenler de oldu. Bunlarda zaten bu problemler aşılmış durumda. 16 Mayıs'ta Jüpiter boğa'ya geçtiğinde sizin tepe noktanızda olacak. Tepe noktası kariyer arkadaşlar ki Uranüs sizin tam kariyer noktanızdaydı ve o Uranüs 7. evinizdeki Satürn'e kare açı yaptı. Ve 7. evinizdeki kare açı yapması nedeniyle arkadaşlar özellikle evliliklerinde problem yaşayan bazı yükselen aslanlar kariyerleri de cuk diye gitti ya da bilmedikleri ve farkında olmadıkları belki de işte terfileri gitti ya da başka bir şeyler oldu. Orada ciddi anlamda bir sınav verdi. Çünkü Satürn herkesin hayatında pamuk ipliğiyle bağlı alanda Alanı burada zınk diye çeker ve oradaki frekansı tak diye değiştirir arkadaşlar. Bu da kariyerle ilgili gelen maddi kazançlar ve şanslı noktalarla alakalı olumlu anlama geliyor. Çünkü Jüpiter oraya geçiyor. Yine aldığınız eğitim konularını da kariyere dönüştürüp buralardan da gelir elde etme potansiyeliniz oldukça fazla arkadaşlar. Özellikle genç veya üniversite eğitimini tamamlamış iş hayatına geçmek üzere olan aslanlar için burası gerçekten çok önemli. Çünkü orada edindikleri bilgilere o Jüpiter onlara işbaşı yaptırarak hayatlarına sokacak. Eğer böyle bu durumda değilseniz o Jüpiter 10. evinizde yani kariyer alanınızda bir de orada gezegen varsa malefik varsa ya da malefik bir açı varsa onu kudurtacaktır. O zaman da olumsuz bir duruma gelebilir arkadaşlar. Yani Jüpiter'i her gördüğünüz yerde olumlu sanmayın. Ama genel anlamda burada safiyane bir burç değerlendirmesi yaptığınızda olumlu bir etkisi var Jüpiter'in. 2023 2023 içinde maddi anlamda en şanslı burçlar arasında aslan burcu olduğunu söyleyebiliriz. Neden öyle diyeceğiz hocam? Bu kadar olumsuzun içinde maddi anlamdaki olumluğu nereden buldun da böyle söylüyorsun? Çünkü Satürn 8. evinizden geçerken bir alana trine açı atacağı açısı olacak. Bu da ne demek biliyor musun? Sana miras kalacak sevgili yükselen aslan. Nereden miras kalacak? Babandan miras kalacak, anandan miras kalacak, ailenden miras kalacak. Tabi herkes için değil. Miras kalacak olanlar için. İşte bazıları nafaka borcu alacaklar. Nafaka tazminatı alacak. Bazıları nafaka alamayacaklar. Çünkü Satürn oradan geçiyor. Oradaki satürn sizin oradaki gezegenleriniz ya da durumlarınızla alakalı olumlu olumsuz açı atmasıyla da alakalı. Burada miras almak e, güzel bir şey. E, para geliyor ama buna nereden baktığınıza da bağlı. E, bir ebeveyninizin ölmesi ya da vefat etmesi sizi üzebilir ya da bayram ettirebilir. Beni bayram ettirmez şahsen ama bu sizin ebeveyninizle olan ilişkinizle alakalı. Bundan dolayı da Burç yorumları yani bunu niye böyle söylüyorsun hocam? Birisi e, yorum yazmış. Demiş ki hocam niye işte yükselen aslanlar için cehennemin dibine dalıyor dediniz. İşte böyle yorum olur. Ya arkadaşım yani nereden bakacağına bağlı olaya. Eğer sen bana miras kalacak oley diye sevinebilirsin. Sen işte babam ölecek diyebilirsin. Üzülebilirsin. Bu bizle alakalı bir şey değil. Biz kimsenin kaderine müdahale etmiyoruz. Kaderi yaratan Allah'tır. Süreci yaratan Allah'tır. Astrolojideki gezegenler sizin bu sürecinizi anlatan bir çeşit sembolizmadır. Dolayısıyla da bu sembolizma herkes için geçerli de değil. Neden değil? Çünkü senin kendi bireysel haritandaki gezegen, yerleşim ve kombinasyonların doğduğun tarih ve süreçler de farklı da olabilir. Dolayısıyla da mutlak suretle ne gerekiyor? Kendi haritanın kendi potansiyelleri üzerine konuşmak gerekiyor. Sevgili yükselen aslan. Burada yaptığımız genel anlamda yükselen aslan burç yorumu. O yüzden de hani bu eleştirileri bazıları o evet olumsuz konuşuyor. Bazıları olumlu konuşuyor. Ben size cici cici şeyler anlatabilirim yani. Ne olacak? Yani işte size miras kalacak. Oley. Ama bu miras nasıl kalacak yani? Bedavadan mı kalacak? Senin güzel bir şey olmayacak mı? Olabilir. Olmayabilir. Ayrı bir konu. Belki de <gülüyor> şu olacak. Ciddi bir alacaksın. O da olabilir. Her şey olabilir. Evet. Diğerde yükselen aslanlar. Bu arada hararetli bir sunum oldu. Kusura bakmayın biraz boğazımı temizlemem gerekiyor. Venüs'e geldik sevgili yükselen aslanlar. Ve şimdi diyeceksin hocam ya bu nasıl burç yorumu? Ya biz bizeyiz yani. Sen dinliyorsun ben dinliyorum burada. Evinde sıcacık oturdum beni dinliyorsun. Ben de burada çayımı yudumluyorum. Evet, 2023'te koca yıl aslanları dinlerken bu çayı da içtiğimizi hatırlarsınız. Evet, Venüs, Venüs 23 Temmuz'da nereye geliyor? 4 Eylül tarihleri, yani 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında sizin burcunuzda ne edecek? Retro edecek. Ne demek geri hareket? Gezegenler geri hareket eder mi hocam? Etmez, ama dünyadan baktığında geri gidiyormuş gibi görünür. Bunları biz derslerimizde anlatıyoruz. Merak edenler astroloji eğitimlerimize katılabilirler. Aynı zamanda kişisel doğum haritanızı yorumlatmak isterseniz bu videonun altındaki nereye tıklayacaksınız? Altına basacaksınız orada WhatsApp hattımızı görebilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bize ulaşıp doğum haritası analizi isteyebilirsiniz. Evet dedik ki 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasında sizin burcunuzda retro yapacak. Bu da yine hem maddi hem de fiziksel çekicilik olarak parlayacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Ve çevreniz insanlar tarafından odak noktası haline gelebilirsiniz. Niye? Çünkü parladınız. Umarım o parlaklığınız güzel olur ve güzel bir çevrenizle, ailenizle, arkadaşlarınızla ilişkileriniz güzelleşir. Bu dönemde herkesin planlarına dahil etmek isteyeceği aranan kişi siz olabilirsiniz. Pek çok konu için sizden liderlik yapmanız talep edilebilir. Ve bu liderlik yapmak istenildiği zaman bu sizin egonuzu okşayacak ve bu da sizin hoşunuza gidecek. Çünkü birilerinin ön ayak olmak hoşunuza gidiyor. Eğer sağlıklı bir ego yapısına sahipseniz bu süreçlerde başarı da sizinle birlikte olacaktır. Uranüs'e gelecek olursak arkadaşlar Uranüs... Ee, Boğa Burcu'nda yapacak olduğu retro ile şunu anlatıyor. 22 Ocak 29 Ağustos tarihleri arasında Aslan Burcu enerjisinin iyi niyetini, güler yüzünü, sıcaklığını ve samimiyetini kullandığınızda arkadaşlar yani yüreğinizle hareket ettiğinizde diğer insanlar sizinle manyetik alanınıza çekilebilir. Yani sizin manyetik alanınıza çekilebilir. Bazıları manyetik alana çekilmek ister, bazıları kendi manyetik alanına çekmek ister. Burada sizin artık o toplumla, o arkadaşlarla ilişkilerinize bağlı. Ayrıca bu yıl karşıdan gelecek paralar, karşıdan da kastımız o 8. evden oluyor arkadaşlar. Miraslar ya da borçlar gibi konular ön planda olacak. Az önce bahsettiğimiz dananın kuyruğu noktaları. Satürn bu evinizden geçtiği için Hak varsa alacaksınız. Hak edilmişliğiniz yoksa bu konulardan yana biraz daralmışlık hissine kapılabilirsiniz. Bu hak bakalım nelerden vazgeçtiniz oradaki mirasa alabilmek için. Hani hakkınıza buradan iyi arayın yani. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Sonuç itibariyle derslerinizi alıp 2026 Şubat ayına kadar bu sınavlarla meşgul olacağınızı söyleyebiliriz. Evet Neptün, Neptün ne oluyor? Girdiği yeri buharlandırıyor gibi cümleler vardır. Aslında öyle de değildir ama şimdilik ben size böyle olduğunu söyleyeyim. Neptün'ün balık burcunda 8. evinizde olması ise bir takım korkuları anlatabilir. Çünkü Neptün'ün 8. evinizde olması sizin belki de medyumik kabiliyetlerinizi açacak. Çünkü egonuz bir yarılmaya uğrayacak arkadaşlar. Egonuz patlanak, çat diye ortada ikiye ayrılabilir. İşte bazılarınızın egosu böyle olacak. Niye? Bu hayatta her istediğimiz, her istediğimiz şekilde olmayabiliyor. Çünkü sen zannediyorsun ki bu dünya benim etrafımda dönüyor ama öyle değil. Bu dünya senin etrafında dönmüyor. Sen bu dünyanın içindesin ve başka bir şeyin etrafında dönüyorsun. Yaratıcı bu dünyayı senin için yaratmadı. Bu güneş senin için doğmuyor. Allah bu dünyayı ve içindekileri kendisi için yarattı. Bizler biraz birer kuluz arkadaşlar. Bunlar Arkadaşlar bu hani Neptün'ün balık burcunda olmasa işte Satürn'ün balık burcunda olmasa ve bunlar 8. evinizde olmasa sevdiklerinizi kaybetme, düzen değiştirmeye ya da krizler karşısında ne yapabilirim gibi korkularınızı gösterecek. Orada ilham kanallarınızı oluşturacak, orada dualarınızı oluşturacak ve yaratıcının size olan mesajlarını artık kulak açmanız gerektiğini anlayacaksınız. Ama Satürn'ün buraya gelecek olması hani az önce bahsettiğim her şeyin hayatın bir parçası olduğunu ve bu kadar korkuya gerek kalmadan her türlü krizi yönetebilecek gücünüz olduğunu sizi gösterecektir. Son iki buçuk yıldır ne yaşadığınızı düşünün. Yani Allah biliyor hakikaten ne yaşadığınızı bir düşünün yani. Birçok şeyi yaşıyorsunuz bir gün düzelcek bir gün düzelcek diye beklediniz beklediniz ve artık sabrınız kalmamıştı. Plüton'un da kovaya geçiyor olması var arkadaşlar. Ve sekizinci evinizin bir kısmı kova olanlar var içlerinizde. Eğer bir ilişkiye devam ediyorsanız ölene kadar devam edebilecek olduğunuzu veya ayrılmışsanız kalıcı olarak o ilişkiden özgürleşmiş olduğunuzu söyleyebiliriz. Tercih yaptığınız konu neyse bunun artık maksimum güçle ilerleyip yol alacağı geri dönüş olmayacağı şeklinde düşünülebilir. Ya da o ilişkiyle alakalı ciddi anlamda dönüşüm geçirebileceğinizin de bir göstergesidir. Ve burada Plüton geçişi esnasında arkadaşlar biz bu videoyu yaptığımız sıralarda Plüton 27 derece Oğlak'ta ve Plüton'un en yüksek derecede Oğlak'ta olduğu bir dönem. Yani 27 derecedeki Plüto en güçlü seviyededir. Ve Oğlak'ta olması da sizin 6. evinize tekamül ediyor ve burada sağlıkla alakalı ve bilinçaltıyla alakalı ve maddiyata bakışınızla alakalı ciddi bir dönüşüme sebep oluyor. Çünkü sizin o maddiyata bakış açınızda insanlık namına kabul görmeyen necis bir durum var. Ve o necis durumu önce ayyuka çıkardı. Ne zaman çıkardı? İlk Şubat ayında vurdu. Ondan sonra Temmuz ayında geri hareketle bir daha vurdu. Temmuz 2022'de. Ve orada zaten beyniniz döndü. Beyniniz yandı. Ve artık bunu tekrar düzenlemeye geçti. Ve... Bu durum sizin ciddi anlamda gözlemlemenize sebep oldu ve kadersel ya bazılarınız için bir şeyler değişecek ya da dönüşecek olumlu hale gelebilir arkadaşlar bu. Özellikle 1 Mayıs 11 Ekim tarihlerini gözlemleyin. 7. evinize ilk girişinizi yapacak olan Plüton artık kalıcı bir şekilde eş, ortak, evlilik gibi konularda yaşayacağınız büyük dönüşümün bir nevi ön fragmanı olacak. Ve arkadaşlar 7. evinize de yani Plüton girdiğinde... Burada artık o Plüton'un etkisi önemlidir. Sizin e, evlilikle ilgili olan ilişkilerinizde ciddi bir duruma neden olur. Çünkü, e, çünkü çok, burada girmeyelim bu konulara. Astroloji eğitimlerimize katılabilirsiniz. Mars ise bu yıl sizin için önemli. 21, 21 Temmuz 11 Mayıs tarihleri arasında Aslan Burcu'nda olacak. Manyetik çekicilik, karizma, eylemlerinizde eylemlerinizden kaynaklı tanınma, ün kazanma gibi bazı özelliklerinizi ön plana çıkarabilir arkadaşlar. Bu dönemde öfke krizlerine ve kestirip atmaya dikkat edin. Çünkü Mars'ın olduğu yerde öfke, sinirlik hakim olacaktır. Özellikle 2022'deki geri hareket bayağı ciddi anlamda etkiledi. Zaten yıl boyunca 11. evinizde Mars etkisi aldınız. Verdiğiniz kararlar diğer insanları ve toplumsal alanı önemli ölçüde etkiledi. Ve burada hatta sizin şeyinizi de bozdu. Toplumsal duruşunuzu olumlu etkilemedi açıkçası. Yani bu eller ne der durumunuz vardı 11. evdeki ikizlerden ötürü. O eller ne der? Eller dedi arkadaşlar artık. Yani yapacak bir şey yok. Duruşunuzun tavrınızın sizinle birlikte pek çok insanı ilgilendirdi. Bu yıl artık eril dişil faktörlerinden ziyade ebeveynlik rolünüz ön planda. Yani çocuğunuzla olan ilişkileriniz ön planda olması gerekiyor. Ona göre adımlar atmalısınız. İnsanların olması gerektiği noktaya taşıyan insan olma potansiyelini çalıştıracağınız bir yıl. Aslan Burcu bu dünyaya malum lider olmak için gelmiştir. İşte bu yıl liderliği ortaya çıkaracak senaryolar önümüze gelecek değerli aslanlar. Evet biraz sizi böyle yerden yere vurmuş gibi olabilirim ama ben realitik konuşan bir insanım. Ve aslan burcu bu sene en çok çile çekecek burçlardan bir tanesi. Bunları Allah veriyor ama yani Allah size bunları kaldıracak güç kuvvetle vermiş, kudretle vermiş. Yani yükselen bir aslansınız. Bazılarınızın harita yerleşimine göre bunlar daha kolay olacakken ki tabii ki daha çok zorlayacak arkadaşlar. Danışmanlık almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve yine kanalımıza abone olduğunuz için. Ve bu yorumlarını beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ederiz. Astroarif.com'da astrolojiye dair birçok bilgi ve birçok konu bulabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.